Evet bugün yanımızda Remzi abi var İnşallah aynı yere düştük ama Dur bakalım Remzi abi mi katil yoksa ben Şuan ben masummuşum Remzi katil gibi bakıyor lan Remzi abi mi lan bu Bitti Hıhıhıh <gülüyor> <G -g> <gülüyor> öldüm mü acaba tam anlayamadım ben. Bakalım bu sefer burada mı Buraya bir zabi galiba ismi görünmüyor. Heh El sallıyor bak Resaldı. Yok lan bu değilmiş. Ben şurda, şurda. Yakışıklı abimiz. Yaşa tam altın buldum. Acaba Remza şu an ne? Durdur onu arıyorum der. de bir bakar mısın Remza bir katilmiş. ananı ne öldüm be tüh Adamın boş boşuna nasıl aldı? Tekrar bir yer daha girelim. Şimdi Remzi abi bekleyeceğiz. Tabii tutturabilirse. Katil mi acaba lan? Lakrav. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Komayıldım ya. Remzi abi burada mı? Ana ne? Şimdi Remzi abi yok. Neyse iyidir. Böyle yok hiç olmaz. Olmadı buluruz ya. Aray şu Kamu şüpheli görünüyor. Bu neymiş? İkisi al. Tamam. İçiş. İnşallah Aha görünmezdi kediyi. <gülüyor> güzel abi, güzel abi. Ne diyor? ya. Keşke Remzi abi tutsaydık güzel olurdu. Yer kapalı. Çıkmaz yok ama izin Çıkmak sokaydık. Şu an oyna biraz şey girdi, kasma girdi arkadaşlar. Kusura bakmayın Biraz ehbesi düşeceğiz. <Sessizlik> ehbesi düşür biraz. Biz aldık tamam. Şu an dur, Hemza nerede acaba? Kaybettik. <Gülüyor> Galiba sıradaki eldedir Reis abi diye düşünüyorum ben niye. Neyse buluruz yani sıkıntı değil. Beta craft değil, luck craft. <gülüyor> Haydi. Oyun laga girdi arkadaşlar Zaman hoşunda Ura ura anasını satayım Emza bir kaybetmezse ki ha. Hangi lobiliydi o birinci lobiliydi değil mi Katil kime gidelim tekrar bir Nerede katil kim Burada Girsene kardeşim şuna adam deli et Of nasıl be. Nani girdik şu an. Burdan burda değil. O zaman da, giren bakalım aynı elle dek gelebilecek miyiz? Tekrar gidelim. oyun buğa girdi. Lan. Ben... Giremiyon. Lan girsene. Aa anabacı girdirttirme bana kardeşim. Gir şuraya. Lan anabacı girdirttirme mi? Anabacı girdirtir mi? Hay hay Anabacı gireceğim ha bak. Remzi abiye bir yazayım. Allah Allah. Girsene bir ya. Lan gir. Adamı deli etme ya. Allah'ım. Müsahip bir aran aranıyor. Abi şu an küfür edecek etmiyorum. Bir anla bulunduğu yönlendiriyorsun Ya hadi yolla beni kardeşim niye yolla beni Lan girsene ya Arkadaşlar ben girince videoyu devam edeceğim Çünkü bu benim biraz sinirimi bozmaya başladı ee, Girdikten sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar Nedense şu an oyuna giremiyoruz Biz de Remzi bir karar aldık Nerede Remzi abi Ee, Neden girmiyor bilmiyorum. Ee, biz de evet arkadaşlar Rezavide bay bay çektik hoşçakalın.